Bugün 5 Kasım 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay 0206'da Koç burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün meraklı ve hevesli enerjilerle fiziksel aktiviteler ve kişisel girişimlere daha fazla yönelebiliriz. Sabırsız ve dürtüsel davranmamız da mümkün. Mars'ın da retro hareketli olması dürtüsel ve tepkisel hareketlerimizin zaman zaman dengesiz olabileceğini gösteriyor sabırsız ve düşüncesiz eylemlerden uzak durmalıyız özellikle ikili ilişkilerde anlayışlı ve sabırlı olmalıyız bencil ve dürtüsel yaklaşımlar yerine paylaşımcı ve uzlaşmacı tavırlar gereksiz tartışmalarında önüne geçebilir Akrep burcundaki Venüs ve Boğa burcundaki Uranüs arasındaki karşıt açı etkinleşiyor Heyecan ve tutkularımızı kontrol etmemiz zorlaşabileceğinden ilişkilerde de hızlı ve sürprizli durumlar oluşabilir. Sıra dışı ve özgür ilişkiler kurmak isteyebiliriz. Maddi konularda ve piyasalarda stresler artabilir. Risklere dikkat etmekte fayda var. Akşam ve gece saatlerinde Koç burcundaki Ay Chiron'la birleşecek. Ruhsal ve bedensel sağlık sorunları tetiklenebilir. Geçmişe ait bastırılmış duyguların üzerimizdeki etkisi de artabilir. Uyku dengesizlikleri, kas, eklem, baş ağrıları görülebilir. Gece saatlerini kendimizi çok zorlamadan, sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.